Aslan burcu erkeği özellikleri Aslan burcu erkeği sakin ve samimi tavırlarıyla dikkat çekerler. İnsanları kırmamak için çok özenli davranırlar. Ancak damarlarına basılırsa oldukça tehlikeli olabilirler. Kızdıklarında bir ateş kadar yakıcı olsalar da ateşleri gelip geçicidir. Çabucak söner. İkinci bir yapıları yoktur. Aslan Burcu erkekleri çok neşeli ve enerjiktirler. Bu yüzden etrafındaki kişilere de pozitif enerji verirler. Olaylara çözüm odaklı yaklaşarak pratik zekalarıyla her zorluğun üstesinden gelirler. Egoları yüksektir ancak kimseye tepeden bakmazlar. Yine de liderliği kaptırmamak için zaman zaman acımasız olabilirler. Aslan Burcu erkeklerinin derde her zaman çekici görünmektir. Bu yüzden kıyafet seçimlerine ve kişisel bakımlarına çok dikkat ederler. Gösteriş meraklısı oldukları için ihtiyaçları olmadığı halde hiç düşünmeden son model bir araba bile alabilirler. Aslan burcu erkekleri için arkadaşlık ön planlıdır. Dostlarına fazlasıyla değer verir ve destek olurlar. Sorumlulukların bilincindedirler ve başladıkları işi yarım bırakmazlar. Mükemmeliyetçi yapıları yüzünden yaptıkları pek çok işi eleştirirler. Lider ruhları onları yönetici olarak görev yapmaya itar. Aslan burçları gezmeyi ve gece hayatını sevseler de onları için aile her şeyden önce gelir. Aşk hayatlarında hükmedici ve sahiplenici yapılar ile sevdikleri kadını zaman zaman bunaltabilirler. Kıskançtırlar, sevdiklerini kimseyle paylaşmak istemezler, sadakata önem verirler. Aslan burcu erkeği oldukça ılımlı bir kişiliğe sahiptir. Bu nedenle etrafında bulunan herkese karşı anlayışlı ve samimi yaklaşımlarda bulunur. İnsanları kırmak ve incitmek ona göre değildir. Ancak kızdıklarında ve sinirlendiklerinde bu durum tersine dönebilir. Her ne olursa olsun her seviyedeki insana içten ve yakın davranırlar. Aslan Burcu erkeği son derece zeki ve sevecendir. Sevecen olmasından dolayı etrafına neşe ve sevinç saçan. İnsanlar tarafından sevilen ve aralınan bir erkektir. Zeki yapısından dolayı pratik ve çözümcü bir kişiliğe sahiptir. Akıllarını iyi kullanırlar ve pratik davranışları ile insanların dikkatini çekmeyi başarırlar. Aslan Burcu erkeği oldukça gururlu bir kişiliğe sahiptir. Kolayca kırılan ve incelen bir yapısı vardır. Aslan Burcu erkeği tıpkı Koş Burcu erkeği gibi lider özellikleri gösterir. Özel hayatında, iş hayatında ve hemen her anlamda liderlik özelliğini sergiler. Aslan burcu erkeği her zaman övülmek ve ilgi görmek ister. İnsanların ondan övgüyle söz etmesine bayılır ve devamının gelmesi için elinden geleni yapar. Aslan burcu erkeği ateş grubundan olduğu için kızgınlıkları da tıpkı bir ateş gibi gelip geçicidir. Patlamaya hazır sinirleri vardır. Ancak hiçbir insana küm tutmazlar ve gelip geçici sinirleri olur arkadaşlar. Aslan Burcu erkeği oldukça hareketli ve enerji dolu bir yapıya sahiptir. Yerinde durmak nedir bilmez, sürekli hareket halindedir ve yorulmak nedir bilmezler. Aslında bu durum kimi zaman başlarına olumsuzluk açabilir. Aslan Burcu erkeğinin sürekli olarak bir konu üzerinde yoğunlaşırken görmek oldukça zordur. Akılları sürekli başka yerdedir. Aslan Burcu erkeğinin kral olduğunu unutmamakta fayda vardır. Krallığını korumak ister ve onun yararına işler gözetir. Bunu hem iyiliği hem de gururlu yapısıyla başarırlar. Bu durum aslında egosunun ve yüreğinin karışımı sonucunda ortaya çıkan bir özelliktir. Rol yapmasını iyi bilir. Tıpkı sahne demiş gibi hareket eder. Hayatlarını buna göre yaşarlar. Zaman zaman bir kral gibi sert ve acıması olabilirler. Ancak iç dünyalarında yumuşak ve ılımlı bir kişilik olduğunu unutmamak gerekir. Aslan burcu erkeği daima dikkat çekici olmak ister. Bu durum yaptıklarına, söylediklerine, hareketlerine ve hatta giyimlerine bile yansır. Dikkat çekmek onlar için çok önemlidir. Sırf dikkat çekmek için gereksiz yere pahalı bir arabada alabilirler. Tüm bunların dışında aşırı gösterişli bir patne de sahip olabilir. Tüm bunlar kralın dikkat çekme çabalarından kaynaklanır. Aslan burcu erkeği dostluğa önem verir. Onlara fazlaca değer verir ve her zaman destek çıkmak ister. Dostları tarafından sevilen ve aralınan kişilerdir aslında. Bu konuda vazgeçilmez olduklarını belirtmek gerekir. Her ortamda gözler mutlaka Aslan Burcu erkeğini ara. Gezmek, sosyal olarak aktivitede bulunmak ve eğlenmek onlar için çok önemlidir. Aslan Burcu erkeği daima sorumluluklarının farkında olan, üstlendiği işleri mutlaka sonuna kadar götüren ve detaycı bir kişiliğe sahiptir. Ancak her ne olursa olsun emir almak onlara göre değildir. Onların işi yönetmektir. Hal böyle olunca iş hayatında da kendi ayakları üzerinde durmak ister. Girdiği birçok işten bu nedenle ayrılmak zorunda kalmıştır. Aslan Burcu erkeği son derece popüler bir kişiliktir. Etrafında bulunan insanları kolay bir şekilde etkisi altına alabilir ve bu sayede popüler olabilir. Çevresiyle yakından ilgilenir. Merhametli olmalarından dolayı da insanların sorunları ile yakından ilgilenir ve çözüm bulmak ister. İnsanlar Aslan Burcu erkeğinden kolay kolay sıkılmaz ancak ona ayak uydurmak oldukça zor değil. Ayrıca Aslan burcu erkeğinin zaman zaman duygusal olduğunu ve çoğu zaman romantik olduğunu unutmamak gerekir. Aslan burcu erkeği sosyal olarak aşırı derecede aktif olsa da aile hayatına yeterince önem verir. Ailesi onlar için önemlidir ve onlarla uzun süreli olmasa da zaman geçirmek ister. Sosyal hayatının aileye olan düşkünlüğünden daha ağır bastığını belirtmek uygun olur arkadaşlar. Genellikle dışarıda arkadaşlarıyla zaman geçirir. Aslan aşk hayatında oldukça hareketli bir yapıya sahiptir. Aşık olduklarında son derece hükmedici ve sahiplenici olduğunu söylemek gerekir. Aslan burcu erkeği bir kadına ya da tamamen sahip olmak isterse ya da hiç olur arkadaşlar. Ya sahip olur ya hiç olur. Aşık olmadıkları sürece hayatlarına sürekli bir kadın girer ve bir kadın çıkar. Ancak aşık oldukları zaman kimse onu durduramaz. Bütün gücünü aşık olduğu kişiyle birlikte olmaya harcar. Aslan Burcu erkeği aşk hayatında sevgilisini her zaman mutlu eder ve tam anlamıyla cenneti yaşatır. Ancak unutulmaması gereken bir durum vardır. Aslan Burcu erkeği öncelikle kendisine aşıktır. En iyisi olduğunu ve bir numara olduğunu düşünür. Sevdiği için her şeyi yapmaya hazırdır. Ancak kendisinden bir şeyler vermeye hazır değildir. Sevdiklerini son derece kıskanç olduklarını söylemek gerekir. Sevdiği kişi kimseyle paylaşamaz. Partneri inadına bir durum sergilerse intikam bile alabilir. Aslan Burcu erkeğinin olumlu özellikleri arasında yüce gönüllü olması en dikkat çekici özelliğidir. Yardımsever, yaratıcı ve coşkulu bir karaktere sahiptir. Geniş düşünce yapısına sahiptir. Gururlu, sadık, kararlı ve iyimserdir Kendinden emin oluşu diğer göze çarpan olumlu özelliği olarak dikkat çeker. Sorumluluklarının farkındadır ve eğlenceli bir karaktere sahiptir. Aslan Burcu erkeğinin olumsuz özellikleri arasında en dikkat çekici olan ise ben merkezci olmasıdır. Eli açıktır ve savurganlık yapabilir. Kendini aşırı derecede beğenmiştir. Zaman zaman küstahlığı yapabilir. Keyfini aşırı derecede düşkün ve sabit düşüncelidir. Aslan Burcu erkeğinin bir diğer olumsuz özelliği ise iktidar delisi olmasıdır. Aslan Burcu erkeği yay burcu kadınıyla uzun süreli, uyumlu, sorunsuz ve güzel bir birliktelik kurar. İkizler burcu kadınıyla monotonluktan uzak, macera dolu, eğlenceli ve renkli bir ilişki kurar. Koç burcu kadınıyla birlikteliğinde ise fiziksel ilişkide uyumaya kalan. Aslan burcu erkeği sorumluluklarının farkında olan, elinde kolayca tutabileceği ve umarsamazca davranmayan kadınlardan hoşlanır. Aslan erkeği yaptıklarına karşılık bekleyen bir kişiliğe sahiptir ve bu nedenle yaptıklarına olumlu bir şekilde karşılık veren kadınlar ilgilerini çeker. Kendisinden ilgisini esirgemeyen, fedakar ve değerli olduğunu hissettiren kadınlardan hoşlanır. Her koşulda yanında kalacağına inandığı kadına karşı kendisini daha daha yakın hisseder. Aslan Burcu erkeğini etkilemek istiyorsanız ona övgüler yağdırın. Siz biraz olsun onu etkilemeyi başarın. O sizi elde etmek için her şeyi yapar. Ancak bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü Aslan Burcu erkeği rol yapmasını iyi bilir. Aslan burcu erkeğini etkilemek istiyorsanız ona istediklerini veriyor gibi yapmalısınız. Her zaman sevgi gösterilerinde bulunarak onu etkileyebilirsiniz. Ancak şunu yapmayı kesinlikle unutmayın. Aşık olduğunuzu kabul etmeyin. Aslan burcu erkeği en çok lüksten ve konfordan hoşlanır. Yönetmeyi ve hükmetmeyi sever. Sporla ilgilenmekten ve boş zamanlarında hobilerine vakit ayırmaktan hoşlanır. Eğlence hayatını olan düşkünlükleri vardır ve bu nedenle gezmekten çok hoşlanırlar. Aslan burcu erkeklerinin egoları her şeyleridir. Onları yaptıkları güzel şeyler için övmeyi ve takdir etmeyi ihmal etmeyin. Aslan burcu erkeği dış görünüşe en çok önem veren burçlardan biridir. Onun yanındayken dişiliğinizi vurgulamaktan kaçınmayın. Aslan burcu erkekleri güçlü kadınlardan hoşlanır. Aslan Burcu erkekleri haksız olduklarını bilseler de onlara sinirliyken bunu anlatma, anlatmanız imkansızdır. Bu nedenle önceliğinizi sakinleştirmek, sonrasında durumu açıklamak olmalıdır. Sizin için yaptığı şeyleri arkadaş ortamınızda anlatmaktan çekinmeyin. Aksine Aslan Burcu erkeğinin hoşuna gidecektir bu davranışınız. Aslan Burcu erkeği konuşulmaktan çok hoşlanır. Aslan Burcu erkeği kıskanılmaktan hoşlanan erkeklerden değildir. Onu sıkmayın ve kıskansanız bile çok hissettirmeyin. alıp ebediyen kaçabilir. Cinsellik onlar için oldukça önemlidir. Ancak yatak odasında çılgın fanteziler yerine kendi bildikleri klasik ama etkili yolları severler. Ona gücünü göstermesi için izin verin. Çocuksu yanları Avrupa'san Aslanburcu erkekleri hiç göstermeselerde de şefkata muhtaçtırlar. Ona bu durumun farkında olduğunuzu belli etmeden şefkat gösterin. Onu dinleyin ve onu gülümsetmeye çalışın. Aslan burcu erkekleri paralarını lüks şeylere yatırmaktan hoşlanır. Onların bu keyiflerini sorgulamayın. Unutmayın ki ateş grubunun sabit burcuları aslan burcu. Ondan değişmesini, sizi şaşırtacak fikir değişiklikleri yapmasını beklemeyin. O her zaman tanımlarınız gibi kalacak, güvenli bir ev olacaktır sizin için. Aynı zamanda bu yüzden kendilerinden harika bir aile babası olacağına emin olun. Aslan burcunu taşıyan insanlar da en belirgin özellik liderlik ruhudur. Kendi hayatlarını düzene sokmak için çaba sarf eden aslan burcu insanı, çevresinde bulunan insanların hayatlarını da düzenleme isteği duymaktadır. Aynı zamanda her şeye karışan bir yapısı kibri de beraberinde getirebilir. Karşı taraftan gelen hatalara karşı yumuşak tepkileri ile dikkat çekmektedir. Arkadaş çevresinde dürüst ve mert olarak tanınır. Aslan burcunun çevresine karşı birçok olumlu özelliği vardır. Bu nedenle aslan burcu erkeği ve evlilik hayatı her zaman dikkat çeker. Uzun boylu ve kalı kemikli bir yapıya sahiptirler genelde. Gelişmiş kaslara ve geniş omuzlara sahiptirler. Ten renkleri genellikle beyazdır, açık renk saçlara sahip olurlar genelde. Aslan burcu erkeğin en dikkat çeken yönlerinden biri her durumda sakin yapılarıdır. Etrafındaki insanlara daima anlayışlı ve samimi bir yaklaşım tarzları vardır. Normal zamanlarda insanları kırmaktan ve incinmekten çekinmezler. Ancak Aslan Burcu erkeği sinirlendiğinde zaman etrafı görmez, yanında olmasanız iyi olur. Aslan Burcu erkekleri isminin aksine kolayca kırılan ve incinen yapıya sahiptir. Liderlik özelliklerinden dolayı her zaman övülmeyi ve ilgi göstermeyi ve görmeyi sevmektedirler.